Hayallerim var, kavuşmak istediğim hedeflerim var. Hayallerim imkansız olsa da ben senden istiyorum Rabbim. Biliyorum zor olacak, belki de defalarca bırakmak isteyeceğim. Ama hayallerime kavuşmaktan başka çarem yok. Hayat beni hep ikilemde bırakıyor. Ya iyi olacağım ya da kötü. Ya başaracağım ya da bırakacağım. Ya izzetli bir insan olacağım, ya da zillet altına gireceğim. Hayat zor, imtihanlar zor Rabbim. Bazen neyi eleme atsam elimde kalıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Hayallerim var, umutlarım var. Dimdik durman lazım diyorum. Ama imtihanların sonucunda umutlarım tükeniyor. Yeniden ayağa kalkmak, bir defa daha denemek çok zor oluyor. Biliyor musun Rabbim? İnsan her şeyini kaybetse de bir şekilde kendini toparlıyor. Ama inancımı yitirdiğim zaman tüm imkanlar elimde olsa bile yapamıyorum. Her perişan oluyorum. İmtihanlar içerisinde boğuluyorum. İşte tam da bu anlarda bir güce, bir kuvvete ihtiyaç duyuyorum. Evet, evet yine sen Rabbim. Bana vahdehu, Allah birdir diyorsun. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme.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 Açılmayı bekleyen kapılar gibi hayal ediyorum. O kapıların anahtarı sende. Ve o kapılar sadece senin sayende açılır. Senin sayende, o kapıların arkasındaki hayallerime kavuşabilirim. Ne zaman bu vecizeyi okusam, Sana olan inancım, umutlarım yeniden yeşeriyor. Sana tevekkül ediyorum, teslim oluyorum, yükümü sana bırakıyorum. Ve rahatlıyorum. Benim tek çarem ve tesellim sensin Rabbim. Beni en iyi sen anlıyorsun. Yakup Aleyhisselam yıllar geçse de, sabrı tükense de, tüm imkansızlıklar olsa da yine Allah'tan istedi Yusuf Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam bu tevekkülü Yusuf Aleyhisselam'a kavuşma sebebi oldu. Yine Allah'tan istedi Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Derler ki umudu Allah olanın hayal kırıklığı olmaz. Her şeyini kaybedebilirsin. Ama Rabbine olan inancını kaybedersen her şeyini kaybedersin. Allah Allah